Seliskenler, Türkiye'nin trafik suna haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Mazat, harkaber.com. Ana haber bülteni başlıyor yaklaşık 22-15'e kadar bu ekranlarda. Günün üçkan kan gelişmeleri için paylaşacağız. Verdiğim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal Club Tark Haber, Sosyal Cep Tark Haber, Pinterest Tark Haber, Elham Tark Haber, TikTok Tark Haber, Facebook Tark Haber, LinkedIn Tark Haber, Yay Tark Haber, Tumblr Tark Haber, Ensamet Tark Haber, Twitter Tark Haber, Reddit Grand Dead Ground, Type 70, Youtube Tark Haber TVK Ömer Tark Haber, Masyaplı ile yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tark Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Canlı yayınla yayındaysanız bu canlı yayın kanalımıza takip haber dinamiği ile ulaşabilirsiniz. Likrea'nın start of farklı kek kanalımız Dark Cup activity dinamiği ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız değerli izleyenler Twitch kanalımız Tark Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlayız değerli dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere hmm. ulaşabilirsiniz. Hmm. Twitter'da sohbet odaları var biliyorsunuz. Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Karar <gülüyor> şey bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler 21-22-15'e kadar dediğimiz gibi bu ekranlardayız ve ilk haberimizde geçiyoruz değerli izleyenler. Dünyanın gözü bu gelişmeli Rusya'dan itiraf gibi açıklama geldi. Neyi tamir edeceğimizi bilmiyoruz dedi. Gaz krizi derinleşiyor. Rusya'dan itiraf gibi açıklama geldi. Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz dedi. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sıkıntılar sonrası gözler... Moskova'ya çevrildi. Kremli sözcüsü Dimitri Peskov söz konusu zıntıların Rusya'nın sabo, sa, e, sabotacı olduğu iddialarına yanık vererek bu tür senaryoların dillendirilmesi aptalca ve saçma ifadelerini kullandığı ayrıca boru hatlarında yaşanan sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini belirterek neyi tahmin edeceğimizi henüz bilmiyoruz dedi. Haber. Haber. Dünya. Gaz krizi derinleşiyor. Rusya'dan itiraf gibi açıklama, neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz. Gaz krizi derinleşiyor. Rusya'dan itiraf gibi açıklama, neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey yakın 1 ve Kuzey yakın 2 boru hatlarındaki sızıntılar sonrası gözler Moskova'ya çevrildi. Kremlin sözcüsü Mitri Peskov, söz konusu sızıntıların Rusya'nın sabotajı olduğu iddialarına yanıt vererek, bu tür senaryoların dillendirilmesi aptalca ve saçma ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca boru hatlarında yaşanan sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini belirterek, neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz dedi. Kremlin sözcüsü Mitri Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 petrol boru hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'nın suçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma dedi. Rus gazını Baltık denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı. Son dakika, Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı. İddiaları tek tek cevapladı. Danimarka ve Norveç'in yanı sıra batılı ülkelerde boru hatlarındaki sorunların sabotaj temelli olabileceği ve sorunların giderilememesi konusunda Rusya'yı suçlarken, Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu iddialara yanıt verdi. Kendilerine yönelik suçlamaları aptalca olarak nitelendiren Peskov, bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma ifadelerini kullandı. Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz. Boru haklarında yaşanan sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini belirten Peskov, bu bizim için büyük bir sorun. Uzay akımının tüm bölümleri gazla dolu. Tüm sistemler pompalamaya hazır. Bu gaz oldukça pahalıya mal oluyor ve havayla karışıyor. Danimarkalılardan ve İsveçlilerden bilgi beklememiz gerekiyor. Çok sayıda izleme ekipmanına sahipler ve kimse o ekipmanlar tarafından tespit yapılmadan bu borulara yaklaşamaz. Bu özellikle askeri uzmanlar tarafından iyi bilinir ifadelerini kullandı. Danimarka ve Norveç'ten gaz boru hattındaki durumla ilgili bilgi talep ettiklerini de söyleyen Peskov, Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz. Neyi tamir edeceğimizi bilmezsek nasıl onarabiliriz? Orada ne olduğunu Danimarka ve Norveç'ten öğrenmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. Vanaları kapatan Putin açık açık ilan etti. Avrupa bu kış donmuş olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey Akım boru hattının faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik girişimlerde bulunulacağına yönelik ifadelerini de hatırlatan Peskov, neyi kastetmişti? Bilmiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Linken'in, referandum ile Rusya'ya katılma yönünde oy kullanan Zaporica, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerine karşı, Kiev'in kendilerinin gönderdiği silahları kullanabileceğini söylemesine de yorumda bulunan Peskov, Amerika Birleşik Devletleri tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla geliyor ve taraf olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor. Bu son derece tehlikeli diye konuştu. Teskün ayrıca referandum ile Rusya'ya katılmak isteyen bölgelerde Rusya'nın askeri operasyonlarına devam edeceğini de belirtti. Ne olmuştu? Danimarka silahlı kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kuzey akım bir boru hattındaki Bornholm adasının kuzey doğusunda iki Kuzey Akım 2 hattında ise Döden'in güneyinde bir sızıntı olduğu bildirilmiş. Sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına yasak bölgeler oluşturulduğu aktarılmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. 4 saatte kritik toplandı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan merak eden de set tepki gösterdi. Son dakika haberine göre Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Bildirde dikkat çeken Yunanistan vurgusu yapıldı. Son dakika haberine göre Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda 16.45'te Cumhurbaşkanlığı Kulüyesi'ne toplanmıştı. Son ayarın toplantı ardından beklenen bildiri yayınlandı. Bildirde Yunanistan vurgusu dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. güncel. Son dakika Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusu. Son dakika, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusu. Son dakika haberi, Milli Güvenlik Kurulu, VGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.45'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanmıştı. Sona eren toplantının ardından beklenen bildiri yayınlandı. Bildiride Yunanistan vurgusu dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, Ağustos ayındaki yüksek askeri şura yaş, toplantısı kararlarıyla göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı. 4 saat süren MGK toplantısından sonra yazılı açıklama geldi. Toplantının ardından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. 1. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir. 2. Yunanistan'ın meyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı. Üçüncü uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gizli işgal uyarısı, Amerika Birleşik Devletleri sizi kurtaramaz, kendinize gelin. Birinci. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyle yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş, Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur. 2. Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır. 3. 3 pkkk ckp yd yp FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında azim kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş, çöküş sürecine giren PKKK-CKK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevkül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür. Dördüncü Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak tüm ülkelerinin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir. 5. Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matut adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor yaklaşık 22-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Akın akın terk ediyorlar. Dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar. Dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı M. Vladimir Putin'in ülkesinde ilan ettiği kısmı hep büyük bir karışıklık yaratmıştı. Protest olarak neden olan sebeberlik ilanının ardından Rus vatandaşları akın akın ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Sebeberlik ilan edildiğinden bu yana... Komşu gücü sana giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Sınır kapısında oluşan kalabalık kameralar yansırken ülkelerin kaçanlarının büyük çoğunluğunu genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşturması dikkat çekti. Haber. Haber. Dünya. Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar. Dikkat çeken detaylar. Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar. Dikkat çeken detaylar. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde ilan ettiği kısmi seferberlik, büyük bir karışıklık yaratmıştı. Protestolara neden olan seferberlik ilanının ardından Rus vatandaşları akın akın ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Sınır kapısında oluşan kalabalık kameralara yansırken ülkeden kaçanların büyük çoğunluğunu genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşturması dikkat çekti. Rusya'da kısmi seferberlik ilanının yankıları devam ediyor. Ülkede gösterilere ve büyük itirazlara yol açan seferberlik ilanı sonrasında bazı Rus vatandaşlarının ülkeyi terk ettiği biliniyordu. Son olarak büyük çoğunluğu genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşan gruplar Gürcistan sınırında görüntülendi. İşte detaylar. Kısmi seferberlik ilanının ardından Rus vatandaşlarının Gürcistan'a akını sürüyor. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Ossetia Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi kazbegiye Rusların akını sürüyor. Her gün binlerce Rus vatandaşı geçiyor. Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Daryali Vadisi'nde bulunan Kazbegi sınır kapısından her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor. Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor. 24 saat açık olan sınır kapısında, Yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor. 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar 78.742 kişi Gürcistan'a giriş yaptı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül'de 78.742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi. Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor. Partiler, hükümeti Rusya'dan ülkeye giriş yapanlara kısıtlamalar getirmeye davet ediyor. Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi. Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının ciddi şekilde arttığı belirtilmişti. Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey yoset Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki Verdniler sınır kapısının yaya geçişlerini açıldığı kaydedilen açıklamada, sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak ifadesine yer verilmişti. Rusya'da seferberlik ilanı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergei Çoygu'da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin askerin göreve çağrılacağını bildirmişti. Aa, en çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, 22-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kadınlara 20 erkeklere 5 yıl işte herkesin beklediği EYT'deki kilit tarih değerli izleyenler. Son dakika ve kadınlara girme erkeklere 25 yıl işterek herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih. Emeklilik yaşa takılanlar ile ilgili süreç devam ederken EYT konusunun aralık ayında çözüme kavuşması bekleniyor. Çalışma Bakanı Berat Bilginin prim günü sayısı so sorunla ilişkin çok kritik bir detay açıklamıştı. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek? Hangi tarih aralıklarını kapsayacak? İşte EYT ile ilgili haberin detayları. Finans Finans ekonomi son dakika kadınlara 20 erkeklere 25 yılı işte herkesin beklediği ekteki kritik tarihi son dakika kadınlara 20 erkeklere 25 yılı işte herkesin beklediği ekteki kritik tarihi emeklilikte yaşa takılanlar Eliyete ile ilgili süreç devam ederken Eliyete konusunun Aralık ayında çözüme kavuşması bekleniyor Çalışma Bakanı Vedat Bilgin prim gün sayısı sorununa ilişkin çok kritik bir detayı açıklamıştı. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek, hangi tarih aralıklarını kapsayacak? İşte EYT ile ilgili haberin detayı. Son dakika, emeklilikte yaşa takılanları, EYT'ye ilgilendiren kritik tarih açıklandı. Bakan Bilgin milyonlarca ehlinin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyleyerek aralık ayını işaret etti. Peki Bakan Bilgin'in duyurduğu tek formül kimleri kapsayacak? Hangi tarihler geçerli olacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları. Bakan Bilgin'den son dakika EYT ve sözleşmeli personel açıklaması. Çalışmalar tamamlandı. Bakanın açıklamaları sonrası EYT formülü araştırılmaya başladı. Eski SVG il müdürü sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş'tan EYT düzenlemesinden kimlerin nasıl faydalanacağı ile ilgili açıklamalar geldi. Göktaş, EYT ile ilgili formüllerin konuşulduğunu ve bakanın açıklamaları sonrasında tek formüle odaklandıklarını belirterek, tam EYT dediğimiz yani 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girmiş olanların belli bir çalışma süresi ve prim gününü doldurduktan sonra emekli edilmesine ilişkin düzenlemeyi tam olarak hayata geçirdikleri anlaşılıyor dedi. Sıklı çalışanlar için. Bu düzenlemenin nasıl olduğunu açıklayan Göktaş, prim günü biraz farklılık gösteriyordu. 8 Eylül 1999 öncesindeki duruma dönülecek ise, burada sıklı kadın çalışanlar için 20 yılı, erkekler için 25 doldurmak ve 5000 prim günü doldurma şartı olduğunu. Vakurlu olanlar için. Vakurlu olanlar için ise, kadın çalışanlar için 20 yıl şartı ve 7200 prim ödeme şartı. Erkeklerde 25 yıl ve 9000 çartı arandığını. Memurlar için. Kadın memurlar için 8 Eylül 1999 öncesi işe girmiş iseler, 20 yılı doldurmaları ve 7200 prim ödemiş olmaları gerekiyor. Erkek memurlar için 25 yılı doldurmuş olmaları ve 9000 küsür prim ödemeleri gerektiğini belirtti. İlk maaşlar Şubat ayında. EYT mecliste kabul edilirse ilk maaşlar Şubat ayında verilecek. 1,5 milyon kişi yararlanacak. Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece stıkların değil, vakurlu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak. En çok aranan haberler. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-15'e kadar ve haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek geldi. Bir parti sessizliğini bozdu değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu benimle de misiniz demişti. Altılı Masadaki bir partinin açık destek geldi. Kılıçdaroğlu aday olursa sonuna kadar destekliyoruz denildi. Siyaset gündemi Altılı Masana çıkaracağı Cumhurbaşkanı'na merak ediyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz çıkışından sonra hem destek hem tepki mesajları gündeme damga vurmuştu. Altılı Masadaki diğer partiler konuyla ilgili net açıklamı yapmazken Demokrat Parti tavrını açık olarak belli Haber. Haber. Güncel. Kılıçlaroğlu benimle misiniz? Demişti. Altılı Masadaki bir partiden açık destek, Kılıçlaroğlu aday olursa sonuna kadar destekliyoruz. Kılıçlaroğlu benimle misiniz? Demişti. Altılı Masadaki bir partiden açık destek, Kılıçlaroğlu aday olursa sonuna kadar destekliyoruz. Siyaset gündemi Altılı Masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Son olarak Kılıçlaroğlu'nun benimle misiniz? çıkışından sonra hem destek hem tepki mesajları gündeme danga vurmuştu. Altılı masadaki diğer partiler konuyla ilgili net açıklama yapmazken Demokrat Parti tavrını açık olarak belirtti. 2023 Haziran seçimlerinde altılı masanın adayı kim olacak? Aylardır tartışılan konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurttan bu zamana kadar ki en net çıkış geldi. Engin Yurt CLP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Demokrat Parti'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz çıkışı çok konuşulmuştu. Babacandan çarpıcı açıklama, bugüne dek sıcak bakmadım. Biz sonuna kadar masadayız. Sosyal medyadaki keskin söylemleriyle bilinen Engin Yurt Kılıçdaroğlu'na altılı masadaki ilk açık desteği şu sözlerle verdi. Millet İttifakı'nın 13 Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki, filanca olursa desteklemiyoruz o da sizin meseleniz Erdoğan'la yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız. Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz? Çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu tarafından düzenlenen 27. dönem 5. çalışmak ve değerlendirme toplantısının açılışında, şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? diyerek partililere seslenmişti. Bu sözler adaylık çıkışı olarak yorumlanıp günlerce gündemde kalmıştı. Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında benimle misiniz? diye sordu. Ekrem İmanoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 22-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yayında açıkladığı futbol hayatı bitti. Mesut Özil'in değerli izleyenler. Mesut Özil'in futbol hayatı resmen bitti. Canlı yayında çok eden dene açıklama geldi. Fiyat başlayan Miripor'u Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, Başakşehir'de de fiziği yeterli seviyede olmadığı için koruma şansı bulamıyordu. İlerleyen yaşında göz önüne alan tecrübeli oyuncu, salon sonunda futbolu bırakmayı düşünürken, Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşadı. Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ, katıldığı programda Mesut Özil'in sakatlandığını ve 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Medipol Başakşehir. Mesut Özil'in futbol hayatı bitti canlı yayında şoke eden açıklama. Mesut Özil'in futbol hayatı bitti canlı yayında şoke eden açıklama. Fenerbahçeden Medipol Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, Başakşehir'de de fizikli terle seviyede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. İlerleyen yaşını da göz önüne alan tecrübeli oyuncu sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünürken flash bir sakatlık yaşadı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı programda Mesut Özil'in sakatlandığını ve 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Mesut Özil Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil son sezonunu yaşıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran Yıldız Futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son vereceği konuşuluyordu. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil'in sakatlığı herkeste şok etkisi yarattı. Ameliyat Olacak Göksel Gümüşlağ, Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu. Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak. böyle 3 ay sonra futbola geri dönecek. Mesut'un 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Futbol hayatı bitti. Mesut Özil'de yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Hazır olmadığı gerekçesiyle bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan Yıldız oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacak olması otoritelere göre yıkım olarak adlandırıldı. Taraftarlar ise bu sakatlığın Mesut Özil'in futbol kariyerini bitirdiğini iddia ediyor. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber biterimizi devam ediyor yaklaşık 22-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı kupası Anadolu Efes'in değerli izleyenler. Cumhurbaşkanlığı kupası Fenerbahçe Bahçe Be Koyu Maruy Anadolu Efes'in oldu. Teknik altyapı bir oyuncu grubunu baştan aşağı gendiyen Fenerbahçe Bahçe Yıldız ismi şarkenlerkinden yoksun olan Anadolu Efes'e kozlarını Cumhurbaşkanlık kupası için paylaştı. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonu olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes bu dev mücadelede karşı karşıya geldi. Maçın başından beri yüksek mücadeleye sahne olan maçı Anadolu Efes 62 71 skorla kazandı. Spor, Spor. Diğer skorlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes'in oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes'in oldu. Teknik kadroyu ve oyuncu grubunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe Beko, Yıldız İsmizhane Larkin'den yoksun olan Anadolu Efes'le kozlarını Cumhurbaşkanlığı Kupası için paylaştı. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, bu dev mücadelede karşı karşıya geldi.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 Yüksek heyecanda geçen karşılaşmayı Anadolu Efes kazandı. Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarılıcıvertli takımı bu zorlu maçta Ankara'da yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala salona giren Ali Koç'a Sarılıcıvertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kıdo Edis ve Ergin Ataman bir kez daha rakip. Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Htoudis ile Anadolu Efes'in tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın rekabeti bir kez daha Türkiye'ye taşıldı. Başantrenörlük kariyerine Türkiye'de 2013 yılında Türkiye'de Banvit'te başlayan Htoudis, bir yıl sonra büyük başarılar elde edeceği Rusya'nın CSKA Moskova takımına geçmişti. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Ergin Ataman ile Htoudis, 8 yıl sonra Türkiye'de bir kez daha rakip oldu. Bu sekiz yıllık zamanda başta Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finali olmak üzere birçok kez karşı karşıya geleni iki tecrübeli baş antrenörün rekabeti Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kupasıyla tekrar başlamış oldu. Yenilerin ilk heyecanı. İki takımın yeni transferleri ilk resmi maçlarına Cumhurbaşkanlığı kupasında çıktı. Fenerbahçe ve olan Cihat Jonathan Mulkey, Scott Ilbeken, Samet Geyin, Nigel Hayes, Anadolu Efes'te ise Will Egehan Arna, Amat Mubayi ve Ante Zizir ilk kez yeni takımlarının formasını giydi. Öte yandan 2016-2017 sezonunda birlikte Darüşçafaka forması giyen İlbek'in, Cuygun ve Zizil de yıllar sonra Türkiye'ye dönüp bu maçta birbirlerine rakip oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Hane başına 3000 TL bakan yanık duyurdu. 500.000 lira dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre bakan yanık duyurdu. 500.000 TL kaynak aktarıyoruz dedi. Son dakika haberine göre 27 Eylül'de ardından medan gelen afanın 5.0 Kandil Rasarhanesi'nin 5.3 büyük ne olduğunu açıkladı. Deprem tüm Türkiye'nin güreğini ağzına getirmişti. Depremin ardından aile ve sosyal hizmetler bakanı dergahı yanıktan Önemli bir açıklama geldi. Bakan yanık vatandaşlarının acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500.000 TL kaynak aktardıklarını duyurdu. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Bakan yanık duyurdu. 500.000 TL kaynak aktarıyoruz. Son dakika. Bakan yanık duyurdu. 500.000 TL kaynak aktarıyoruz. Son dakika haberi. 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen Afad'ın 5.0 Kandilli Rasathanesinin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem Türk Türkiye'nin yüreğini ağzına getirmişti. Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yanık, vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500.000 TL kaynak aktardıklarını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan'da meydana gelen depreme ilişkin, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz ifadelerini kullandı. İlk etapta hane başına 3 binası TL. deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Yanık, Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3000 TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım onarım desteklerini de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz dedi. İlliyat. Son dakika, Ardahan 5-3'lük depremle sarsıldı. Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22 15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Rahiç İstanbul'da kaldı. işte yeni adresi değerli izleyenler. Beşiktaş'tan ayrılan Adem Rahiç İstanbul'da kaldı. Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andro Pirlo, Beşiktaş'tan ayrılan ve formundan oldukça uzaklaşan Adem Rahiç'in transfer edilmesini istemişti. Pelinonun bu transfer yön yönetim tarafından büyük bir tepkiyle karşı da mutlu sona bitti. İstanbul'daki bir 30 yaşındaki orta sağ oyuncusu ile bir buçuk yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Spor. Spor. Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan ayrılan Adem Mujacic İstanbul'da kaldı. Yeni adresi Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan ayrılan Adem Mujacic İstanbul'da kaldı. Yeni adresi Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'tan ayrılan ve formundan oldukça uzaklaşan Adem Miracic'in transfer edilmesini istemişti. Pirlo'nun bu transferi yönetim tarafından büyük tepkiyle karşılansa da mutlu sonuna bitti. İstanbul ekibi 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Andrea Pirlo'nun transfer isteği yönetimi şaşırtmıştı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi bitince takımdan ayrılan Nijajic'in transfer edilmesini isteyen Pirlo'nun isteği yerine getirildi ve Jajic ile bir 5 yıllık sözleşme imzalandı. Toto Süper League ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, son olarak Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp hücum oyuncusu Adem Nijajic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem mücaci ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık anlaşmaya varılmıştır ifadelerine yer verildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 22-15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni dönemde indirim geliyor. Oranı bile belli oldu değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek kartı açıklaması sonrası hareket restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar yemek parasının nakit olarak ödenebilmesinin yolunu açan açıklamalara sonrası gözler restoranlara ve yemek kartı şirketlerine çevrildi. Söz konusu açıklamaların ardından lokanta ve restoranlarda müşteri kaybetme endişesi arttı. Bazı işletmelerin yemek kartı yerine nakit ödemeyi tercih edecek, edecek müşteriler için yüzde yedi indirim yapacağı öne sürürdü finans finans ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek kartı açıklaması sonrası harekete geçtiler restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek kartı açıklaması sonrası harekete geçtiler restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışanlara yemek parasının nakit olarak ödenebilmesinin yolunu açan açıklamaları sonrası gözler restoranlara ve yemek kartı şirketlerine çevrildi. Söz konu açıklamaların ardından lokanta ve restoranlarda müşteri kaybetme endişesi arttı. Bazı işletmelerin yemek kartı yerine nakit ödemeyi tercih edecek müşteriler için %7 indirim yapacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, özel sektörde çalışanlar için yemek kartı uygulamasının zorunluluğunun kalkacağına yönelik açıklamalar büyük ses getirdi. Söz konusu gelişme sonrası gözler restoran ve lokantalara çevrildi. Karar genel anlamda olumlu karşılanırken bazı sektör temsilcileri restoranların müşteri kaybedebileceği uyarısında bulundu. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor. Elektrik, doğalgaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı. %7 indirim iddiası. Dünya gazetesinde yer verilen habere göre, bazı restoranların kart yerine nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için %7 indirim hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. Öte yandan konunun bir diğer muhatabı yemek kartı şirketlerinin ise söz konusu gelişmeye temkinli yaklaştığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, TÜRES, Başkanı Ramazan Bingöl, Yemek Kartı Komisyonlarına yönelik sektör olarak uzun bir süredir mücadele verdiklerini hatırlatırken, bu haliyle yemek kartı zorunluluğun kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Çağrı yaptı, indirim yapmaları lazım. Bundan sonraki süreçte, restoranların eskiden yemek kartı kullanan ve artık yemek ücretini nakit olarak alacak müşterileri için bir takım aksiyonlar alması gerektiğini savunan Bingöl, tüm sektöre çağrı yaparak, şu ifadeleri kullandı. Yemek kartı şirketlerinin eski uyguladığı yüzde 12 olan komisyon oranını 7ye düşürmüştük şimdi yemek kartlarının yoğun olduğu restoranların hemen o komisyon oranlarında müşterilerine indirim yapmaları lazım yüzde7'yi yemek kartı firmasına değil size veriyoruz diyerek o müşteriyi kaçırmaması lazım Bununla ilgili bir kampanya başlatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalarda bulunmuş ve yemek kartı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara naklen ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kavramına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz. İşverenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kaza kıza döndüler, ücretsiz dağıtıldı değerli izleyenler. Kasa kasa palamutlarla döndüler, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı değerli yani. Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında balıkçılar. Kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Finans. Finans. Ekonomi. Kasa kasa palamutlarla döndüler. Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kasa kasa palamutlarla döndüler. Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar, sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla döndü. Cide ilçesinde bulunan limanda, Avladıkları 750 kasa dolusu palamudu tekneden indiren balıkçılar kamyonlarla limandan gönderdi. Limana gelen vatandaşlara da ücretsiz bir şekilde palamutlar atıldı. Karadeniz'de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen balıkçılar, av sürecinin bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek kartı. Ve haber bültenimiz devam ediyor. Ya. Aşık 22'ye 15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün cinayet dövülüp yolun ortasına bırakıldığı üzerinden taksi geçti değerli izleyenler. Antalya'da cinayet gibi kaza meydana geldi. Dövülüp yolun ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti. Antalya'da krimli bir kişilerce yol ortasında darp edilip yere yılan genç ticari taksinin çarpma sonucu olay yerine hayatını kaybetti. Gencin darp edilmeye ve taksinin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına an beyan yalnız. Haber. Haber. Güncel. Antalya'da cinayet gibi kaza. Dövülük yolun ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti. Antalya'da cinayet gibi kaza. Dövülük yolun ortasında bırakılan gencin üzerinden taksi geçti. Antalya'da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darp edilip yere yılan genç, ticari taksinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin darp edilme ve ticari taksinin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş, 30, bulunduğu yere yıldık kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra Hün idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sen hiç merak etme. Olayı gören Ömer Bey, geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördü. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Arabadan üzerinden geçmiş dedi. Başka bir görgü tanığı Gül G ise araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu. Taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı diye konuştu. Gül Serenge, üzgün görünen taksi şoförünü de, sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera sözleriyle teselli etmeye çalıştı. dart ve kavga anı kamerada. Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, Yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor. İlla ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bitirimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekipleri bile şok eden intihar tüsü verildi. Katili ise bakın ne? Olur. İntihar ettiği Da Cinayet'e kurban gittiği verilendi. Katili ise en yakını çıktı. Mola'da yaş yaşanan Aile şey, anlaşmazlık ve ardından yaşananlar duyulan e, duyanların kan dondurdu. 21 Eylül'de intihar ettiği öne sürülen Münir cinayete kurban gittiği belirlendi. Tarihsel adamın katili ise abi Tunur tünü, Koç çıktı. Gözaltından Tunur Koç, Canan Vadaki ardından sevk edildiği adliye tutuklandı. Haber. Haber. Yaşan. İntihar ettiği sanılıyordu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Katili ise en yakını çıktı. İntihar ettiği sanılıyordu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Katili ise en yakını çıktı. da yaşanan aile içi anlaşmazlık ve ardından yaşananlar duyuların kanını dondurdu. 21 Eylül'de intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Tanifsiz adamın katili ise ağabeyi Tünür Koç çıktı. Dört altına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un 46 cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç, 48, tarafından öldürülüp intihar süsü verildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tünür Koç tutuklandı. Caddenin ortasında dehşete düşüren olay. Bagajından pompalı tüfeği çıkarın. Yakınlar ihbarda bulundu. Olay 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Mula Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile içi anlaşmazlık çıktı. Mula il jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşamamazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı. GDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartışma yaratan küpe. Şişe kapağından farkı yok, fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor. Akşener açık açık söyledi.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 Seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi MyNet.com. MyNet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Cadden ortasında dehşeli düşüren anlar yaşandı. Bağcından çıkarıp bakın aldı. Cadden ortasında dehşeli düşüren olay yaşandı. Bağcından pompalı tüfeği çıkardıp bakın ne aldı. ...dan caddenin ortasında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Otomobil sürücüsü de cip sürücüsü yol vermesiyle ilgili tartışıldı. Tartışmalar cip sürücüsü sopayla saldırınca otomobil sürücüsü bacından pompa tüfeği çıkartıp cipeğe ateş açtı. Onları ise cep trafik kamerasına ambiyan yansıdı. Haber. Haber. yaşam. Caddenin ortasında dehşete düşüren olay. Bagajından pompalı tüfeği çıkarın. Caddenin ortasında dehşete düşüren olay. Bagajından pompalı tüfeği çıkarın. Adana'da caddenin ortasında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile cip sürücüsü yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışmada cip sürücüsü sopayla saldırınca otomobil sürücüsü bagajından pompalı tüfeği çıkarıp cipe ateş açtı. O anlar cip telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akıl almaz olay... Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir cipin sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İstanbul'da faciaya ramak kala. Çarpmamak için direksiyon kırınca olanlar oldu. Pompalı tüfekle ateş açtı. Jeep sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı. Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı Cipe Cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. GDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana ve devam ediyor yaklaşık 22.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün önce dünyaya giren sürpriz nikah'a eski eşte yorum geldi değerli izleyenler. Oyuncu Günay Karacolu dünyaya girdi. Red demeyeceğim teklifte de geldi dedi. Oyuncu Günay Karacolu, bir süredir bekli olduğu profesör doktoru Sadettin eski çorapçıyla evlendi. Karacolu sürpriz nikahın fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Günay Karacolunun eski eşi Şevket Çoruh da fotoğraflara yorum yaparak mutluluklar diledi. Magazin, magazin, güncel, oyuncu Günay Karacaoğlu dünya evine girdi, Reddetemeyeceğim bir teklifle geldi. Oyuncu Günay Karacaoğlu dünya evine girdi, reddedemeyeceğim bir teklifle geldi. Oyuncu Günay Karacaoğlu, bir, bir süredir birlikte olduğu profesör doktor Saadettin Eski Çorapçı ile evlendi. Karacaoğlu, sürpriz nikahın fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Günay Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruk da fotoğraflara yorum yaparak mutluluklar diledi. Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, Profesör Doktor Saadettin Eski Çorukçı ile hayatını birleştirdi. Oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını reddedemeyeceğim bir teklifle geldi evet dedim notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Eski eşi Şevket Çoruk'tan yorum onun eski eşi Şevket Çoruk da nikah fotoğraflarını çok güzelsiniz, ugutluluklar yorumunu yaptı. Arka sokaklardan Mesut Komiser kararı. Şevket Çoruk istediği an diziye dönebilecek. Şevket Çoruk ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var. Şevket Çoruk sonra taze kan. Deli yürek'in unutulmaz oyuncusu arka sokaklarda. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bize mutluluklar diyoruz efendim ve bu haberimizde tarikhaber.com haber bülten sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle yakşamlar ederiz. Hoşçakalın.